Herke de Herkese yeni bölüm oyunuyla, pardon yeni oyun bölümüne merhaba arkadaşlar. En son Pepper Space'in altıncı bölümünde kalmıştık. Eee altıncı bölüm diyorum pardon, altıncı günde kalmıştık ve altıncı günden devam ediyoruz arkadaşlar yi yaşıyorum. İyi ciddi di olmadığı için November Kasım 28 Kasım 2010 ay pardon 200982. Eee Inspector De Ministry of Labor Health Institute a uh, special program to control immigrant labor. Travelers entry and, trade, uh, and uh, traverse, ya neydi onun neyse arkadaşlar? Uh, iş için gelenlerden artık wordpack'ı isteyeceğiz. Ee, isteyeceğiz çalışma belgesi isteyeceğiz ee, çalışma belgesi olmayanları geçinmeyeceğiz çalışma belgelerine dikkatle kontrol edin arkadaşlar zira çünkü isimlerde hata olabiliyor hemen bakalım ee, çalışan diyor geri dönmeden bir yıl kalacakmış full yıl neden full yıl dediysem ayrıca neyse ee, 82 tarihte Tamam e, isminleinin arkadaşım ciiyor tekrariyor Bakın arkadaşlar gigir o hari ne olması gerekiyor o tutuyor dat tutuyor pasport number tutuyor 11-12 tutuyor tipin müsait maleales' ve ben herhangi bir şey görmedim İnşallah sorun çıkartmasın bana, içeriden <gülüyor> de. <gülüyor> Çıkma, nolur no nolur nolur gel. Oh, çıkmadı. Ee, trip diyor, çalışmayı planlıyorum diyor. Altı ee, ay kalacakmış, ee, oh burda diyor. Bu ne, Bu çalışan yeri veriyorsun, tamam. Ee, 17-12-1982, bir dakika seni kaçtaki parti geldi de bana. Femelesin e, Food servisi Yemek servisi Kira Argo Argo Argo Nova Argo Nova Argo Nova tutuyor Passport number'ın Tutuyor Yaşın müsait Yaşın diyorum ya Tarihi müsait Obristian Mergeros Obestiyen Mergereus Var Arkadaşlar şurada Mergereus yazıyor ama e, Burada Mergereus değil de Mergereaus da yazabilir ona dikkat edin Ya yani Yanlış yazım da olabilir Onları sakın ola ki almayın Çünkü e, uyarı alıyorsunuz Onlar da önemli O aklınızda olsun Ben bir sorun görmedim e, Fazla oyalanmadan Gönderelim evraklar biriktik Artık kontrol Ayrıca zorlaşıyor, ee, bana yardım et diyor. Ee, neymiş bu? Adamın biri, ya yani ismi Derya Rudham olan bir adam. Ee, kız kardeşimi işte sokadı bir işte çalıştırıyor diyor. Ee, Pasportunuz ve süt seyremiz ondan böyle bir şeyler diyor. Neyse, ben sana nasıl yardım edip üzerinden... <gülüyor> E, trip diyor. Jean-Marco çalışma <gülüyor> diyor. A, duration e, bir ay kalacakmış. Bir ay kalacaksın, tamam. E, Pasport numarını tutuyor, Nesin Tarihin, tamam. Tamam, o da tamam. Jean-Marco, Jean-Marco. E, bir ay kalacaksın, çalıştı ve yermişsin, de mi? Çalıştı. Evet çalışcam diyor. Çalışcam dedi dimi başta? Heh. Eee. Can Marco. Can Marco. Marco Can. Tamam yani problem görmedim ben. Umarım da yoktur. Hah. Hadi görüşürüz. İyi çalışmalar. Gel hadi. Oğlum bir şey demesin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Eee... <gülüyor> çalışmayı planlıyorum diyor. Ne <gülüyor> kadar kalacaksın? Couple months. O ne demek ya? İlk defa duyuyorum. O ne demekse? Kaç? dedi. Anlamadım. Eee... Evet, herhalde yarın bir kaç ay dedi. Eee... Thomas Haşka. Thomas Haşka. Mas haşka, Males'in repubriye vatandaşısın, true -A -A tamam, pasport numarını tutmuyor, neden tutmuyor, alın bunu, pasport numarını tutmuyor ya. alın bunu içeri lanet olsun Hayırlı. adamım, tutuklama kararı çağırın, dışarı diyor, çek, Ya <gülüyor> amca gene mi Hayırlı. sen geldin ya? Hayırlı. Yaşlı arkadaşım merhaba diyor. Sensin yaşlı. Old. Sen bana yaşlı mı dedin şimdi? Ben sana sana yaşlı dediğin için sana gösteririm ben. Al sana yaşlı. Ya pardon ya. Elim ayağıma dönüştü. Entry permit. What? Nerede? Hayırlı. Hayırlı. Ay yok mu? Pardon. Ya ne yapabilirim amca? Hep böyle yapıyorsun ama evraklarını falan da gel, ben e, saatte bir evrak getirmiştin herhalde. Asit, ay yanlış bastım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Haa demek öyle yapabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Düzeltme de var, iyi. Yanlış da. <gülüyor> Eee dedim ondan sonra deniyot dedim ve ona be Çel misin sen? Bu ne? Bu ne? Aya You'll pay for it He parmağını al Par 300 santim boyun tamam, filon tamam, malesin. Eee, Stefan Jaworski, Rus ajanı mısın, nesin beye? Neyse tamam herhalde. İzgrestin, Atisovska. Tamam. İyi bari, n'alalım. Hadi. Eee, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Güzel kızlar var diyor, ne arkadaşım ya Valla bir sen olsun değil mi? Bize yardım et diyor, diyor. Seni almayacağım Herhangi bir sebepten dolayı seni içeri almıyorum Hah Neden almadın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Temiz olmasına rağmen neden almadın Keyfim Keyfin miydi sanene <gülüyor> Ona be adam mısın sen erkek misin femele? Erkek bu ne? Muysan bu bu ne? Hayırlı. Hayırlı. Burada male yazıyor, feme mi misin erkek misin diyor? Niçin sordun diyor? Keyfin bilir, hani de arkadaşım. Burada femele yazıyor. Bu, bu bu ne ayak? Bu tarafta fark diyor? Niçin sordun diyor? Ya arkadaşım kafa mı buluyorsun benimle? Hayret bir şey ya ben anlamadım ki ne yapacağım. Bir şey demiyorum arkadaşım, ısrar sormama rağmen, cevap vermediğin için al, Yoksa sana, geçiş hakkı. Hayır, bir şey ya. Hayırdır. Gel, Hayırdır. gel gel. Eee, ne diyor? Hayırdır. Transit diyor, on iki gün kalacaksın. Temel ediyor. Eee... Passport tamam. isim Tamam. Koleç yalısın. Koleçye vesker... Koleçeyi veskerlemem lazım aslında ama. Eee... Apey tamam. Tamam. Tamam. Problem göremedim. Umarım da yoktur. Durun kattım. Şundan. E, biraz ağa takılmaya başladım ya. Yorgunum artık çok fazla video çekiyorum bu arada Arkadaş bu arada videolar düşecek sayıları e, Işıklanşı yapıyorum e, ay, ay. Raporluydum ay, ay. Çok fazla video görmüştünüz zaten fark ettiyse Youtube kanalımda Hebe artık düşecek Aha oluyor Aaa Bona kapattı Yaa Yapmayın şunu ya ya bu kadar ayar ediyor ya? Bu so security more to rock diyor inspection uh, as it arama yapabilirsiniz diyor tarama yapabilirsiniz bak. Eee koleçiyeleri bombol olmadığımız seçen bütün bombal sağlarından dolayı koleçiyeleri sus, suspect diyor. fals sus, suspect mi ne ilan nereden işte. Hmm, tamam. Ha bakın burada gösteriyor. O, onları almayın arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar bunu uzun tutacağım, 15 dakika dedim ama mümkün olduğunca hızlı hızlı geçeceğim. Ziyaret için gelmiş, birkaç ay kalacakmış. Tamam. Alina Kurde Seva. Alina Kurde Seva. Kolejyalı olduğunu fark ettim. Yani gözümden kaçmadı değil. Regional Map, Kolejyalı memot var. Ee, ee, paspor ha number tamam. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Hmm. Şimdi arkadaşlar vatandaş Koleçalı olduğu için biz onu... haydi makaryası aramam gerekiyor. Evet tarama. <gülüyor> Şüphelenmediğim mahallede tarama yapıyorum çünkü Koleçyalılar artık Pıçık almaya başladılar Ve böylelikle İncelememizde biraz Bayanmış bu arada Herhangi bir problem yok Herhangi bir sıkıntı da çıkartmadı Teşekkür ediyorum kendisine Bazıları neden beni arıyorsunuz diye biliyor Artık Koleçyalıları arıyoruz arkadaşlar Unutmayın. Ayrılır. Ayrılır. Ayrılır. Arkadaşını ziyaret edecekmiş. Bir yıl kalacakmış. Ha. Bir yıl sizin orada farklı herhalde işliyor da. Burada bir ay yazıyor arkadaşım. Neden? Neden? Neden? Pardon. Şunu alacaktım. Bir ay ne demek? Bir yıl ne demek? Bunu bana açıklar mısın? Hmm. Ha, birkaç Ayrılır. Bir kaç hafta kalacakmış. Hmm. Düzgünüm diyor. <gülüyor> Nasıl bir karıştırma şekli zaten anlamadım ben. pasaport numberın tutuyor. Gardiner. Bahçı var mısın Gardiner? <gülüyor> Femelisin. Gehalet için gelmişsin. Inform vatandaşın. Hayyen. Yani. Tamam. O karıştırma dışında herhangi bir problem yok. Al. İçerde problem çıkarma bana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hayır. Ne tutuyor vatandaş. Tamam. Birkaç gün kalacakmış. Tamam. Ma hmm, tutuyor vatandaş. West Nairobi. Malaysia. Passport number'ın tutuyor. Denyan Noy. Geçiyor. Okay. Sen de ayarladın. Çinli misin? Tamam. Yok her aynı herhalde bir problem herhalde. Ha. Ne Sen Gel. Sen gel. Son para değil daha. 70-70 santim. Tamam. Mali mi? Sen bayan değil misin bu arada? Mali ne demek? What are Var Mali? Ne? Ne için sordun diyor. Ne demedi için sordun ya? Pasportta ben yazıyor, bayan erkek yazıyor, bayan. Niye sordun diyor bir de. A ona lan. Bildiğin erkek bu. Bayana benziyorsun. Pardon, sorry, sorry, sorry. Davos Aleksey Tamam, tamam pişir şey demedim. Kusura bakma yani Gayet erkek gibisin. Önden diyor yani şeyi Sebezsiz yere aradık adam ya. Asport müsün? Şehre ziyaret etmiş bir gün kalacakmış. E, isim tutuyor mu? Markus. Kreuz, tamam. Asport Namur, tamam. E, Nerelisin sen? Antalya. Antalya. Ay ee, başım dönmeye başladı arkadaşlar. Hotel Grus tamam. Ağrılışmaya başladım ya. Niye böyle oldum ben? Sıra gel, gel, gel. Ee, Tariyim mi tutmuyor? Namiram. Bakmadım mı ben tarihine? Yap. Ee, Hikâye göre hesapladığımız için hikâye yapıyor. E, Lua Josep. Kolegyalısına. Kolegya. Seni aramam gerekiyor yalnız. Her ne olursa olsun aramam. Sorumlu. Şüphelenmedim ama aramak istiyorum seni senden. <gülüyor> Bombacı bir tip var. Bombacı mülayn. <gülüyor> Scanner. Scanner. Kainer. Evet. Aha, bot ad ne böyle? What that? Bu ne arkadaşım? Soralım sana. herhalde orada. Ee, yani ha şuradan mı tutulacak? Anlamadım ki ben. Adamdaki şeyi göster diyor. Bir de, de defterdeki şeyi göster diyor. Ee, ben böyle yapıyorum. Ya, yaa? Burda herhalde ha. Hayır. İki daha da bulamadım Yürüyeb Pisi Arkadaşlar iki dakika sonra bitirgen ya yani bugün içinde lanet olasın gün bitti Hayırdır. Hayırdır. Diğer videolarla devam edelim inşallah ya Sende arayacağım Herkesi arayacağım Seni aramak istiyorum İstiyorum herkesi aramak istiyorum Kodrecia olan Herkesi aramak istiyorum Abicim bomba bir şeyinde mi yaşıyorsunuz ben sizi çözemedim ya Aha oha bu ne ya bu ne bu bu bu bu ne? İçine soksayım bari. Tövbe ya. Uçma. Ne o? Bomba mı? Uyuşturucu mu? Hı? Hı? Cetey. Tutuklayın şu lanet olası herifin. İlaç mı? Ne diyorsun arkadaşım? İlaç diyor, kredi diyor, bir şey diyor. Ben de yedim. Hıh. 25 gün kalacakmış tamam hmm. ee, tarihin tutuyor transport Number tamam femaliyisin tamam isim tutuyor değil mi bir dakika isim tutmuyor ki burada ne yazıyor burada ne yazıyor Hayırdır. sen de uyduracaksın Hayırdır. bana şöyle bakayım hmm, isim değiştirmeyi unuttum diyor unuttum mu diyor bir şey diyor Gayet de tutuyor. Ne diyelim? Alalım mı balini alalım? Herhangi bir problem yok. İsim dışında. Almayıp da geri gönderdiğin olayı. Ben bu olayı çözemedim ya. İsmi farklıydı diyor. Anlamadım ki. Yani kontrol ettim parmak izi tamam doğruydu yani gayet de doğruydu. Ama desen. Göde baro. Eee o burs yanlışım tamam. Pasaport numaram tamam. Sizin niçin gelmiştin? Birkaç gün alacaktım 65 centro tamam. Geç hadi geç günün bitti de herhalde ifzal ettim ben bu sefer Kesin yani ifzal ettim bitti yani. yeni ya yeni oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, uyuyor ya of of of of of of of of 85'me inanmıyorum ya hapse düştüm ya kural var ya ilk defa başlıyorum. Bana, Abi. Çok mutluyum Artık bir ailem yok Çok mutluyum Hapishane yemekleri İtaşinde Çok mutluyum Artık bir ailem yok Çok mutluyum Artık yemek derdim yok, iş yok, güç yok, çalışmaya artık. Çok mutluyum, çok mutlu yok. Evet arkadaşlar, bu şeyi geri sarabiliyoruz. Ben 6 güne geri döneceğim. Yedi gününden geri başlayacağım arkadaşlar. Yani burada videoyu sonlandırıp 7 günden devam ederiz arkadaşlar. Her şey için teşekkür ediyorum, beni takip etmeyi unutmayın, videolarımı like yapmayı unutmayın, subscribe'ları sakın olaki unutmayın, abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar, gerçekten kolay bir iş yapıyoruz, Sizin izlediğiniz için teşekkür ediyorum, ee, iyi oyunlar diyorum, i̇yi eğlenceler.